Bugün 14 Mart 2022 Pazartesi ay günündeyiz Aslan burcundaki ay güne canlı ve özgüvenli enerjiler veriyor Sosyal konular ve sanatsal kavramlarda kendimizi öne çıkarabilir dikkat çekebiliriz Sabah saatlerinde ay kova burcundaki Venüs ve Mars'a karşı açıda olacak Sosyal ortamlarda bazı uyumsuzluklar ve anlaşmazlıklar oluşabilir Dış dünyaya genel olarak toplumun beklentilerine karşı daha bencil ve inatçı tavırlar gözlenebilir Karşı cinse ilişkilerde güçlü çekim etkisine karşı ego mücadeleleri artabilir. Daha dürtüsel ve sabırsız davranma eğiliminde olabileceğimizden sonuçlarını tartamayacağımız eylemlerde bulunabiliriz. Kaza ve sakarlıklara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Akşam saatlerinde Aslan burcundaki Ay, Boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak. Beklenmedik ani gelişmeler heyecan yaratabilir. Daha sakin ve sağduyulu olmaya çalışalım. Özgür ve bireysel tavırlar, isyankar davranışlara da yol açabilir. Maddi manevi güvenlik alanlarımızda huzursuzluklar hissedebiliriz. Uyku sorunları, dolaşım ve sinir sistemi, tansiyon sorunları nüksedebilir. Duygusal dengemizi korumaya ve olaylara objektif yaklaşmaya önem vermeliyiz. Gece saatlerini şartları çok zorlamadan, sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var.